Net olarak ifade edeyim. Psikiyatrik ilaç e, kullanırken hamile kalmayı planlayabilir miyiz sorusu var. Evet, bunun da cevabını az önce vermiş oldum. Uygun ilaç seçimleriyle psikiyatristinizle birlikte oturup konuşarak bu riskleri kabul ediyorsanız eğer hamile kalmayı planlayabilirsiniz. Bu da zor bir şey değil. Psikiyatrik ilaç...